7 eksi 5i karmaşık sayısının eşleniğini bulmamız isteniyor. Bu videoda bir karmaşık sayının eşleniğini bulmanın son derece kolay olduğunu göreceksiniz. Eşleniğin reel kısmı aynıdır. Yani bunun eşleniği aynı reel kısma sahip olacak ama imajiner kısım tam ters işareti alacak. Yani eksi 5i yerine artı 5i olacak. Böylece 7 eksi -5i 5i'nin karmaşık eşleniği bu olacak. Eşlenik notasyonunda 7 eksi 5 i'nin üstüne bir çizgi koyarsınız. Bu çizgi 7 eksi 5 i'nin eşleniğini alıyorsunuz demektir. Bu da eşittir 7 artı 5 i. Bazen karmaşık sayılar için z değişkeninin kullanıldığını da görebilirsiniz. z eşittir 7 eksi 5 i ise z'nin karmaşık eşleniği için z'nin üstüne çizgiyi çekiyoruz. Bu sefer z'nin karmaşık eşleniği eşittir. Yedi artı 5i. Şimdi tahminen şöyle diyorsunuzdur, tamam bir karmaşık sayının eşleniğini bulmak kolay ama bunu nerede kullanıyoruz? Bunu kullandığımız en temel konu bir karmaşık sayının eşleniği ile çarpımı. Bu çarpımın sonucu reel bir sayı olur. Bu arada şunu da vurgulamak gerekir, buradaki 7 artı 5i, 7 eksi 5i'nin eşleniği. Ama 7 eksi 5i de 7 artı 5i'nin eşleniğidir. Bu sayıyla başlayıp imajiner kısmın işaretini değiştirirseniz 7 eksi 5i elde edersiniz. Bunlar kısacası birbirinin eşleniğidir. Ama size karmaşık eşlenikleri çarptığım zaman nasıl reel sayı elde ettiğimi göstermek istiyorum. 7 eksi 5i çarpı 7 artı 5i diyelim. 7 eksi 5i çarpı 7 artı 5i hatırlarsanız bu iki ifadeyi çarparken her terimi çarpmanız gerekiyor. Dağılma özelliğini iki kere kullanabilirsiniz. veya bu sayının her kısmını diğer sayının her kısmı ile çarpabilirsiniz. Şimdi bu işlemi yapalım. 7 çarpı 7, 49. 7 çarpı 5 iyi eşittir 35 i' ve eksi 5 i çarpı 7 yani eksi 35 iyi İmajiner kısımların sadeleştiğini görüyorsunuz. Sonra da, eksi 5i çarpı artı 5i. Bu da eşittir, eksi 25i kare. Eksi 25i'nin karesi. i kare de eksi 1'e eşittir, değil mi? Eksi 25i kare. i kare ne dedik? Eksi 1 dedik. Yani, eksi 25 çarpı eksi 1 eşittir. Artı 25. Bu iki arkadaş birbirini götürür ve 49 artı 25 kalır. 50 artı 25 olsaydı 75 ederdi. O zaman bu bir eksiği yani 74. Sonuçta 74 reel sayısını elde ettik. Başka bir yöntem kullanmak istersek, dağılma özelliğine gerek bile yok. Bu çarpımın örüntüsünü tanıyabilirsiniz, hatırlayabilirsiniz. Bir şey artı başka bir şey veya bir şey eksi başka bir şey. Çarpı aynı şey artı o şey. Evet, çok açıklayıcı oldu, farkındayım. Ama bu örüntüyü, bu şablonu cebir derslerinden hatırlarsınız. a artı b çarpı a eksi b eşittir a kare eksi b kare. Ve iki karenin farkı. Burada a yedi, yani a'nın karesi 49. Ve b de 5i. b'nin karesi de 5 i'nin karesi ve bu da 25 i kare, yani eksi 25 i kare eksi 1'di. Ve bunu çıkarıyoruz. Yani artı 25 olacak. Topladığınızda 74 elde edersiniz.